8 Aralık 2020 Antalya Gazipaşa'dayız, Macar Macar'da. Levent Çetin yanımızda. Evet, evet. Rekor gelişim müşterimiz burada mus seralarında. Bu sene rekor gelişim kullandılar. Nisan ayım dikimli bir mus serası. Genel manada Levent Bey buradaki toprak yapısı nedir? Yani ilk tür serayı hazırladığınızda ne gibi sorunlar görüyordunuz? Kullanmadan önce. Toprak aşırı sertti. Kırmızı aşırı toprak sert. olmasından da dolayı. Kırmızı evet. bir yapı var zaten bu bölgenin tamamında. Evet. Ee, toprakta biraz yumuşama sorunu gördüm. Hı hı. Ee, göllenme problemi yaşamadık. Ee, yani su su e, sulama yapıldığında evet. e, su göllenme sorununu yaşamadınız. Yaşamadık. Burada peki daha önce ne vardı? Sera mıydı burası gene? Yoksa bir ham bir arazi miydi? Serayı kurmadan Ham bir araziydi. Yani. Han bir arazi. Serti. İşlenmemiş bir toprak yapısı. İşlenmemişti. Bekliyordu. Evet, evet. devam edelim. Ee, onun dışında. Ee, yani dikim tarihimiz e, Nisan gibi. Nisan evet. Şey dikimden, neydi? dikimden bir bir buçuk ay sonra kullanmaya Bir yani. de dikimden Başladık. bir buçuk ay sonra kullandınız. Çeşitli neydi buranın? Uzun azma. Uzun azma. Ee, şu an gördüğümüz kadarıyla senenin doğumları her şey tamamı bir de bitmiş. Evet. Bir de bu sene. Malum iklimsel anlamda bir dengesizlik çok hakim. Evet. Yani ya çok sıcak oluyor ya soğuk oluyor ya da sıcak arkası soğuk. Rekorlar kırarak gidiyor sezon. Aynen, aynen öyle. Şu anda mesela hava kapalı artık kışa giriyoruz ama dersek ki hava ne zaman soğudu belki bir hafta önce soğumaya başladı. Doğru mu? Kasım evet. sonuna kadar aşırı bir sıcak. Şöyle bu muzlarımızdan gösterelim bir iki tane gövdelerinden. İlerleyelim. Şimdi aşırı sert bir toprak yapısında bir Yani hakikaten çok korkmuştum yani o sert e, toprak yapısını ben bitkinin, gördüğüm zaman Yani muzun kök çapak yapısının gelişebilmesi çok doğru kolay değil hani? Şurada e, gördüğümüz gibi gövde yapısı, e, gövde kalınlıkları gayet güzel Yani e, şey anlamında muzun doğuşuyla alakalı koçan kalınlıkları da görülüyor Şöyle gösterelim şey anlamında burada toprakla ilgili olan sorunumuzu herhalde rekor gelişimle büyük yani kork, oranda çözdük kork, gibi görünüyor. İlk etapta çok korkmuştum hani çapak da kök dahi atmaz hı hı. diye düşünüyordum yani çok acayip sert bir topraktı. Tamam. Yani Ama, öyle bir sorunla e, karşılaşmak yani köklerin her tarafa yayıldığını şimdi biz Macar, Macar bölgesinde daha önce ziyaret ettiğimiz muz seraları var. Onlarda da aynı sizinki gibi sorunlar var. Hatta fidelere dikip 2-3 ay sonra söküp tekrardan yenilediler. Evet. Neden kök çürüme sorunları çok yüksek oldu, sert olduğu için çapak yapamadı, Köklenemedi. Evet. Ki siz burada dikimden bir ay sonra, bir buçuk ay sonra kullandınız. Evet. Şu an 8 Aralık'tayız ve gördüğümüz üzere doğuşlarımız olmuş, herhangi bir fide kaybımız yok. Yeni yıl fidelerimiz de güzel. Şöyle yanından gelen. Besleyebildiğini gösteriyor. Doğru mu? Aynen. Aynen. Yani kök çürümesi gibi bir sorunla nematotla da karşılaşmadık. Genelde muzlarda ee, e, üreticilerin yaşadığı ana sorun kök çürümesi, nemotot evet. vesaire. Bunu yaşıyorlar. Evet. Siz ahan bir serada, sıfır bir serada, toprak da işlenmeyen bir toprakta, şu an gayet güzel bir şeyimiz var. Ya Aslında burası e, kırmızı toprak, sonradan dökülme toprak. Buranın Hı -hı. kendi toprağı değil. 2005 yılında Hı -hı. E, sanırım... Ama işlenmeyen bir toprak, toprak çilek, herhangi bir üretim yapılmayan bir toprak. Çilek ekilme sebebiyle... Aha. Sonradan dökülmüş. Yani normalde kayrak bir topraktı. Ee, o sebeple yani biraz da buranın orijinal toprağı olmamasından dolayı şöyle şeyden gösterir mi? Bir tane daha. Kök tamam atlaması edin. gibi bir sorun. beni Anlatın. Şöyle gelin. Buraya doğru. Yani şimdi şu muzun şöyle gösterelim. Evet. Ekranda görülüyor. Bu doğmuş olan bir muz. Şöyle kökü. Ve yeni yıl Fidesi de yanında büyüyor. A burada fide yeni yıl fidelerini bırakırken de yani birbirini gölgelemeyecek, evet. birbirini gelişimini bozmayacak şekilde yapılandırmaya oluşturursak bir önceki yılda gelecek yılda birçok konuda bize destek olur. En azından evet. büyümesi, gelişimi, güneşlenmesi durumlarında artı sağlar. Biz teşekkür ederiz. Seranızı gezdirdiniz. Ben teşekkür ederim. Burada Tavsiye edebileceğim bizim e, rekor gübre, yaprak gübremiz var. Evet. Bu fidelerinizde, muzlarınızda, gövdelerine 100 litre suya 250 gram şeklinde uygulayıp muz stresini, üzerindeki oluşabilecek herhangi bir hastalığa karşı direncini maksimum bir seviyeye çıkartan bir üründür. E, artı rekor damlama gübremiz var. Evet. Bu da dekara 100 gram şeklinde veriliyor. Ayda 50 gram şeklinde devam ediliyor. Sezon başından sonuna kadar devam ettiğinizde meyvenin doluluğu, gelişimi, Artı kök saçak oluşumuyla ilgili maksimum seviyede destek sağlıyor. Bunları da buradan üreticilere aktarıyorum. Var mı eklemek evet. istediğiniz bir şey? Şu an için yok. Toprakta yani, gördüğünüz faydayla alakalı tavsiye eder misiniz rekor gelişimi? Şöyle kameraya da bakalım. Yani şu ana kadar korktuğum şeyler olmadı. Ee, sorunlarla karşılaşmadım. Peki tavsiye ederim. ziraatçılarınızdan buraya gelenler nasıl görüyor seranızın durumunu şu an? İlla ki onların da yaptığı uygulamalar var ama. Yani gelen anlamında, doğuş anlamında, muz kalitesi, tarak arası, parmak uzunluğu vesaire. Bununla yani ilgili. Gelenlerden şu an için hani herhangi bir kötü olumsuz yorum olumsuz yok. Olumsuz bir yorum almadım. Şu an Anladım. Için. Ee, şöyle bir Sena daha şuradan söylediler. da gösterelim. Koçan genişliği vesaire ve videomuzu bitirelim. Ee, buradan bütün Türkiye muz üreticilerine selamlarımızı gönderiyoruz. Ee, herkese bol bereketli e, sezonlar diliyoruz.